Herkese merhaba sevgili teknoloji kutu takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şu elimde görmüş olduğunuz Kinetik 10'lu DSL modem incelemesi yapacağız. Müzik Bildiğiniz üzere biz geçtiğimiz günlerde Kinetik'in ekstra DSL isimli bir modemini incelemiştik. Hatta ben onu uzak bir yere götürmüştüm. nokta inceleme imkanı bulmuştum. Bizzat e, annemin evinde takmıştık ve Gerçekten de normal stok modemlere göre yani operatörlerin verdiği modemlere göre çok daha başarılı bir sonuç vermişti. Şimdi Kinetik'in yeni bir ürünü geldi bize. Küçüklüğüne oranla birçok özelliğe bulunan bu Kinetik Omni DSL aslında gene Kinetic'in diğer ürünlerindeki olduğu gibi bir tasarıma sahip. Giden önce her zaman olduğu gibi bir tasarımdan başlayayım isterseniz. Arka yüzünde bir adet girişimiz var. DSL girişimiz var hemen arka tarafta görülüyor zaten. Buna 4 tane Ethernet bağlantısı eşlik ediyor. Bunun dışında güç girişimiz var. Resetleme tuşumuz var. Diğer ayarlamaları ise ön yüzde bulunan ışıklarla ve düğmelerle yapıyoruz. WPS yani VPS tuşumuz mevcut. Yine bu ön taraftaki tuşlara entegre edilmiş bir durumda. Bir Wi-Fi bağlantımızın ne durumda olduğunu gösteren bir ışığımız var. Function tuşumuzun ne işe yaradığını gösteren bir şeyim. Burada yan yüzde bir de Function tuşumuz var. Buna farklı özellikler atayabiliyorsunuz. Bu arada Wi-Fi'yi kapatmak gibi veya ne bileyim ayarlar menüsüne girdiğinizde burada birçok özelliği atayabileceğiniz bir alan da karşınıza çıkıyor. Yine bir adet USB girişimiz var bu arada. Buraya 3G, 4G modem ya da işte disk gibi, harici disk gibi çeşitli uygulamalar, çeşitli donanımları buradan USB üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında standart bir modemden çok da farkı yok ilk bakışta en azından. 2 adet antenimiz var. Bu antenler yani standart bir anten değil arkadaşlar. Bunlar özel olarak güçlendirilmiş ve 5 dB olarak arttırılmış gücü özel antenler. Hareket edebiliyorlar. Şöyle göstereyim ekranda öne ve arkaya. Aynı zamanda şöyle belli bir açıyla yani burada 90 derece var ön ve arkadan da 180 derece hareket edebiliyor. Böyle farklı açılarla böyle bir küçük şeyleri var. Şöyle göstereyim. Mesela bu şekilde tutabiliyorsunuz. Şöyle tutabiliyorsunuz. Biz 45 derece diyebiliriz. 90 derece 45 ve tekrar 100, 180 şu şekilde de isterseniz böyle de konumlandırabiliyorsunuz. Bunlar niye önemli? Şundan dolayı önemli. Şimdi hem bunda bir Wi-Fi sinyali güçlendirisi var hem de böyle açıyı ayarladığınız zaman standart modemlere göre çok daha uzun bir etki mesafesi, kapsama alanı oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi gelelim Kinetik 17 ASL'in kurulumuna. Biliyorsunuz diğer modemlerde epey bir teknik bilgi gerektiriyor. Kinetik'in bizim daha önce incelediğimiz üründe olduğu gibi bu üründe de aslında çok fazla bir böyle karmaşık bu e, ayarlar bilmenize vesaire bilmezde gerek yok. Bilmeniz gereken tek bir şey var. Kullanıcı adı ve şifreniz. Yani abone olduğunuz internet servis sağlayıcından alacağınız kullanıcı adı ve şifrenizi bilmeniz bütün ayarları yapmanız için yeterli oluyor. Gerek arayüze bağlanıp yapabilirsiniz bunu. Gerekse şöyle göstereyim arka yüzünde. Şöyle göstereyim bunu detaylardan da size aktaracağım bu konuda içiniz rahat olsun. Bir QR kodu var. Bu QR kodu okuttuğunuz zaman... Gerekiyor yazılım otomatik olarak cep telefonunuza indiriliyor ve siz de hemen o yazılım üzerinden de çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde ayarlarınızı yapabiliyorsunuz modem ilgili. Tabii burada şunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Eğer ben çok iyi anlıyorum teknikten, teknolojiyle aram çok iyi, e, özellikle böyle modem ayarları vesaireleri çok iyi derecede biliyorum diyorsanız. Bunun içinde 1986811 adresinden girdiğinizde karşınıza çıkan bir menü var ve buradan da bir sürü ayarı değiştirebiliyorsunuz ki Bunları içinde nasıl santim misafir oluşturmaktan tutun da şifrenizi Wi-Fi şifrenizi değiştirmeye kadar onlarca farklı seçenek yer alıyor. Öte yandan bu ürünün bir de kinetik OS yazılımı var üzerinde çalışan özel bir yazılım bu ki diğer kinetik modemlerinde de var aslında bu özellik. Bu e, özellik sayesinde bazı uygulamaları, bazı e, hizmetleri açıp kapatabilip yükleyip çıkartabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Özellikle böyle biraz daha detay istiyorsanız bir modemden veya yani bir parça daha böyle hani kullanımınla ilgili bazı ayarlar, düzenlemeler yapmak istiyorsanız bu özelliği kullanabiliyoruz. Örneğin işte misafirlerimiz için captive portal hizmetine ihtiyacımız var ise bileşenlerini yükleyebiliyoruz. Eğer yoksa çıkartabiliyoruz. E, ya da işte sunulan VPN türlerinden bir tanesini yine bu cihazın üzerine ekleyebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik ve bunu yazılımsal olarak kendi üzerinden yapıyorsunuz. Yani telefonunuza ya da bilgisayarınızda bir şey yapmanıza gerek yok. Modem seviyesinde bazı özellikleri ekleyip, yani de yapabiliyorsunuz mesela veya açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ve bu bu kadar esneklik sağlaması modemin bence rakiplerine göre en önemli artılardan bir tanesi. OmniDiesel'in bir diğer özelliği ise diğer internet bağlantılarıyla birlikte çalışabilme fonksiyonunda bulunuyor. Yani diyelim sizin fiberiniz var, fiberle beraber de bunu kullanabiliyorsunuz. Ya da 3G modem bağladığınız normal internette destek istek olsun gibi bir düşünceniz varsa onu da bu şekilde yine bu cihaz üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu da önemli artılardan bir tanesi. Biliyorsunuz biz daha önce bir tane daha video yapmıştık. Orada da mesh kurulumundan bahsetmiştik. Bu ürünün de diğer e, kinetik ürünlerinde olduğu gibi eğer evinizde bir tane kinetik modeminiz varsa bu ürünle beraber yine bir mesh ağı ya da visp dediğimiz ağlar kurup ee, ...internetin gücünü ve kapsama alanını da arttırabiliyorsunuz. Biliyorsunuz kinetik ürünlerin böyle bir özelliği var. Normalde bu işler için ayrıca donanım satın almanız gerekiyor. Kinetikte bir tane ürününüz varsa yanına bir tane de aldığınızda... ...ikisiyle beraber internetinizi geliştirip büyütmeniz, kapsama alanını arttırmanız mümkün oluyor. Kinetik OmniDS'nin sunduğu özelliklerden bir tanesi ise... ...belki de özellikle ailelerin merak ettiği bir özellik olabilir. Ebeveyn kontrolü ve kablosuz güvenlik. Omni DSL ve Kinetic OS internet güvenliğimiz için Safe DNS, Yandex DNS ve AD DNS gibi gelişmiş ebeveyn kontrolü yazılımlarında yine bu ürünle beraber kullanmanızı sağlıyor. E bu da önemli bir e, özellik biliyorsunuz. Çünkü bunun için ekstra yazılımlar var. Ekstra para ödemeniz gerekiyor. İşte bir şeyler satın almanız gerekiyor. Kinetiye aldığınız zaman, bu modemi aldığınız zaman böyle bir şey için de uğraşmanıza gerek yok. Direkt ebeveyn kontrolü yapabiliyorsunuz. Yasaklı sitelere çocuklarınızın girmesini istemediği ya da işte belli başlıklardaki sitelere girmesini engellemiş oluyorsunuz. Omni DSL ve tüm kinetik cihazlar WPA3 ve ve kablosuz güvenlik protokolüne destekliyor. Bu sayede artık güvenliğinden şüphe edilen WPA2 protokolünü bir üst seviyede taşıyabiliyorsunuz. Peki kullanım deneyimiz nasıl oldu? Biz gerekli ayarları yaptık. Ee, çeşitli yerlerde bunun deneme imkanı bulduk arkadaşlar. Ee, bir kere kapsama alanı artıyor standart modemlere göre söylüyorum. Özellikle bu antenlerin yapısını ayarlayabiliyor olmak bu kapsama alanının biraz daha yüksek olmasını sağlıyor. Normal standart modemlere ya da daha farklı e, modemlere veya routerlara göre. E, ayrıca e, çok kolay bir arayüzü var. Bunu hep söylüyoruz. Kinetik ürünlerinde böyle bir özellik var diyoruz ama bunu laf olsun diye söylemiyoruz arkadaşlar. Gerçekten de çok kolay bir arayüzü var. Yani sadece şifrenizi bilmeniz yeterli. Diğer ayarları ellemeseniz de, dokunmasanız da zaten Yazılım sizin için hepsini yerine getiriyor. Ayrıca Kinetik OS'in bir özelliği var arkadaşlar. Kendi kendine güncelleme yapıyor. Şimdi modem aldınız diyelim değil mi? Bir yazı, Zararlı bir yazılım çıktı, bir şey çıktı. Ne yapmanız gerekiyor? Eğer e, üretici firma bunun yazılımını güncellerse güncellemiş oluyorsunuz. Güncellemesi yapacak bir şey yok. Ama Kinetik OS, Kinetik tarafından sürekli güncellenen bir yazılım altyapısı olduğu için Otomatik olarak bir güncelleme geldiğinde, bir zararlı yazılım için ya da başka bir şey için bir güncelleme geldiğinde modem kendi kendine bu yazılımı yüklüyor ve sizin için bütün sorunlar, bütün tehditler de otomatik olarak ortadan kalkmış oluyor. Bu önemli bir özellik. Yani bu konuda özellikle ben çok beğendiğimi söyleyeyim. Hem kullanım tarafı çok rahat hem de dediğim gibi özellik anlamında böyle kendi kendini güncelli olması günümüz tehditlerine anlık tepki verebilme açısından önemli bir özellik. Evet bir incelemenin daha yavaş yavaş sonuna geldik. Kinetik 10 Midi oldukça e, detaylı ayarları olan ama ben o detaylarla uğraşmak istemiyorum diyenler için de çok güzel bir arayüzle bize gelen ve çok fazla detaylara sokmayan bir modem olmuş. Fiyatını belki merak ediyorsunuz muhtemelen. E, biz bu incelemeyi yaptığımız Mart ayının ortasına doğru yaptık. Biz bu incelemeyi yaklaşık olarak fiyatı 300 TL idi Kinetik 10 Midi ee, yani Diğer rakiplerine göre karşılaştırdığımızda bence makul bir fiyat. Özellikle kolay kullanım tarafı beni her zaman cezbediyor Kinetik ürünlerinde. Ben fiyatının sunduğu özelliklere göre gayet makul olduğunu söyleyebilirim. Evet Kinetik 17 DSL, VDSL2, ADSL 2 Plus, Modem, Router ve birçok özellikleri bulunan ilginç bir ürün. Bu ürünle ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz.